Hoca Atatürk 90'lı yılların başıydı, yeni insan modelleri türetilmeye çalışılıyordu. Konuyla ilgili hiçbir ilmi olmayan bir takım gençler, ellerinde ayet mahalleri, dağda, kırda, bayırda ayet yorumluyorlardı. Dini küçük akıllarına sığdırmaya çalışıp, Peygamberimizi ve kalbi devre dışı bırakmışlardı. Gülen cemaati kadrolarının etrafa 32 diş gülerek sinsi sinsi devlet kademelerine, askeri kademelere yerleştiği bir dönemden bahsediyorum. Ve bir de bütün saçmalıkları din diye kabul etmiş, ehl anlayışından çok uzak gençler vardı. Bunların genel olarak siyasi söylemleri yoktu. Hadisleri reddeden ayet yorumcularını azıcık deşsen, zaten devleti de inkar ediyorlardı. Gülenciler kendilerine sızıntılarında kim daha çok yardımcı olacaksa ona oy veriyorlardı. Dini kabulleri mantıktan uzak bazı gruplarda ise, Söylem olarak ilk sırada olmasa bile Refah Partisi anlayışı kabul görmüştü. Bir de ülkücü gençler vardı. Her okulun, her fakültenin, her öğrenci yurdunun bir başkanı vardı. Geneli Anadolu'muzun küçük güzel şehirlerinin muhafazakar anlayışıyla büyümüş delikanlılar. Bir şekilde Türk ocaklarına gidip bir sigara içmiş ve sigara dostluğuyla bağlanmış gençler. Nasıl tarif edeyim onları? Kendi oruç tutmadı hale oruç tutmayanları tartaklayan çoğunun sevgililerinin başı açık ama... Başörtüsü kavgalarında ön sıralarda olan tipler. Tabi işlerine daha ibadetli olanları da yok değildi ama onlar da müthiş bir kavga isteği vardı. Bir de refah partililer vardı. Uğradıkları haksızlıkların Erbakan ile sona ineceğine iman etmişlerdi. Bütün bu grupların ister dini olsun ister siyasi ortak noktaları neydi? Reddiyeciler devleti reddediyorlardı. Peygamberi bile devre dışı bırakmaya çalışan bu gruplar Atatürk'ü zaten tamamen dinsiz Hatta din düşmanı olarak kabul ediyorlardı. Vatan ve bayrak anlayışları yoktu. Kendilerini nurcu olarak adlandıran FETÖ'cüler gençler arasında hızla yayılırken temel öğretilerinden biri Atatürk düşmanlığı olmuştu. Birinci sınıftım. Gençlerden bir tanesi bölüme onların dershanelerinden kazanıp gelmiş, diğer çocuklardan bazıları sohbetlerine alıştırmıştı. Daha önce de belirttiğim gibi daha birinci sınıftaydık ve sohbetlerine giden gençlerin çoğu daha bu gruba gireli çok olmamıştı. Genel olarak birlikte takılır, efendi görünmeye özen gösterirlerdi. Bir gün ders bitiminde Amfi'de birkaç kişi konuşuyordu. İşlerinden biri sessizce Mustafa Kemal keferedir dedi. Hayatımda ilk defa duymuştum bu tabiri. Çok ilginçtir Atatürk'le ilgili ilk kötü cümleyi. Akrabağlarımdan o dönemde üniversitede okuyan genç bir ülkücüden duymuştum. İkinci kez de çiçeği burnunda bir nurcudan duymuş oldum. Ve onca ülkücü tanıdığım oldu. Bir tanesinin bile Atatürk ile güzel bir cümle kurduğuna şahit olmadı. Refah partili gençler zaten dinsiz Atatürk ile başlıyor, dinsiz devlet yıkılacak elbet sloganlarla devam ediyorlardı. Atatürk dinsiz, devlet dinsiz, milliyetçilik günah da onlar için. Mitinglerinde ay yıldızlı bayrağımıza yer yoktu. Hepsinin ortak noktası dincisinin, milliyetçisinin Atatürk düşmanlığıydı aslında. Atatürkçü kimse var mıydı üniversite çevrelerinde bilmiyorum. Vardıysa da iyi gizleniyorlardı. İşte böyle bir döneme denk geldi üniversite çağlarım. Birinci sınıfın sonlarına doğru aynı yurtta kaldığımız bir arkadaş Haydar hoca diye birinden bahsetti bana. Pek bilgisi yoktu belki hakkında ama... Çok etkilenmişti bazı görüşlerinden, onun büyük bir alim olduğunu söylüyordu. Aklımın bir köşesine yazıldı bu isim. Kısa bir süre sonra arkadaş yurttan ayrıldı, cep telefonunda yok o zaman. Bir sene sonra aynı ismi okulda benden birkaç dönem üstte yeni tanıdığım bir arkadaştan duydum. Öyle güzel anlatıyordu ki Haydar hocanın görüşlerini, hayran kaldım, merak ettim. Artık onun fikirlerini öğrenebilecek bir bağlantım da vardı. İcmal dergisinde yazdığını öğrendim ve dergiyi düzenli alıp okumaya başladım. Bu hoca gerçekten her şeyle farklıydı. Ele, aldı, ele aldığı her konuyu delilleriyle, ayet ve hadislerle anlatıyor, insanların hamaset duygularını canlandıracak hiçbir slogan cümlesi kurmuyordu. Milli konuları büyük bir muhabbetle anlatıyordu. Dahası Atatürk düşmanlığı yapmıyordu. Devam edecek.